Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz 112 ve 113. sayfaların çözümlerinde kalmıştık İlk sorumuzda vakit kaybetmeden hemen geçelim videomuza Ne demiş bakın birbirinden farklı A ve B pozitif tam sayıları için 5A sayısı bir tam sayının karesidir bakın 5 ile A'yı çarpınca bir tam sayının karesi yapıyor ve 3 ile de a eksi b'yi çarpınca bir tam sayının küpü haline geliyor sayı. Pekala buna göre a artı b toplamının en küçük değeri sorulmuş bize. Şimdi öncelikle burada 5 ben neyi çarparsam bir tam sayının karesi olur Tabii ki en küçük olarak 5'i düşünebiliriz arkadaşlar. a'yı 5 seçtik. Peki 3 çarpı 5 eksi b sayımız bir sayının küpü olacaksa. Şimdi burada 3 kere 9. Değil mi? 3'ün küpüdür. Yani yanında da 3 var. O yüzden 3 ile alakalı bir... Kübik sayı seçiyorum. 3 kere 9 27 yapar. Ama 5 eksi b'nin 9 olma gibi bir ihtimali yok. Çünkü b pozitifti. Ama şöyle düşünün. Bir sayının küpü negatif olabilir. Dolayısıyla 3 çarpı eksi 9 dersem. Burası eksi 27 gelir. Eksi 27 de eksi 3'ün küpüdür arkadaşlar. Dolayısıyla ben 5 eksi b'yi 9'a eşitlemekten başka çarem yok. O halde b buradan kaç gelir? Eksi pardon özür dilerim. 5 eksi b eksi 9. Ve buradan b kaç gelir? 14 gelir. Şimdi ben A'yı 5 buldum, B'yi de 14 buldum. Toplamları sorulmuş. Toplarsanız cevap 19 olacaktır. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir. Ve devam. İkinci soru. A, B, C tek tam sayılar. Yani aralarında iki fark var. olduğuna göre 2A kare artı B kare artı C kare eksi 2A parantezinde B artı C ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bizlere. Şimdi öncelikle bunlar ardışık tek tam sayılarsa şöyle diyebiliriz gençler. Ben bir tanesini 1, ötekini 3, bir tanesini 5 seçebilirim. Böylelikle tamamı sağlamak zorundadır. A 1'di dolayısıyla burası 2'dir. 3'ün karesi 9'dur. 5'in karesi 25'tir Eksi 2 kere 1, 2 parantezinde. B ile C'nin toplamı da 8'dir. Şimdi buraya bakalım. 2, 9 daha 11, 25 daha 36 yapar. 36'dan 16'yı çıkardığınız takdirde cevabı bulursunuz. Doğru cevap 20 olacaktı sevgili gençler. Bu şekilde herhangi bir bilgi verilmeyen sorularda istediğiniz sayıları seçebilirsiniz. İsterseniz 11, 13 ve 15 için yine de cevabı bulursunuz. Üçüncü sorumuza geçmiş bulunuyoruz. Üçüncü sorumuzda şöyle. X ve Y birden büyük pozitif tam sayılar olmak üzere. 2X, 30 bölü X artı Y ve Y artı 2 ifadeleri ardışık doğal sayılardır. Yani aralarında birer fark var. Buna göre X artı Y kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. 2X'e 1 ekleyince... 30 bölü x artı y yapıyor Bir de arkadaşlarım 2x'e 2 eklerseniz Y artı 2 eşit olmak zorunda Yani 2x eşittir y diyebiliriz Yani y gördüğüm yere 2x yazabilirim artık Bundan bahsediyor Pekala yazalım o halde Bakın 2x artı 1 eşittir 30 bölü x artı Y gördüğümüz yere 2x yazıyorduk Burası 2 xi artık ben şuraya 3x diyebilirim Rahatlıkla burası 3x oldu Sadeleştirme yapalım 2x artı 1 30'da 3 kişi sadeleştirirseniz 10 bölü x gelir içler dester çarpımından 2x kare artı x eşittir 10 gelecektir ve onu sol tarafa atacak olursak ya da x parantezinde 2x artı 1 derseniz eşittir 10 olursa arkadaşlarım tabii ki burada x 2 olmak zorundadır burası da 5 gelir 2 kere 5'ten onu yakalarız x 2 ise bakın x görünceyle 2 yazın 2 kere 2 4 yapar y'de 4'müş o halde ikisinin toplamı sorulmuş cevabımız tabii ki b seçeneği olacaktı. Evet. Üçüncü sorumuzu da çözdük ve devam ediyoruz 4 ile. P ve Q arkadaşlar tam sayılarmış. P ile Q'nun çarpımı 19. Hmm, şimdi 19 sa gençler burada 19 asal olduğu için bu çarpanlar 1'e 19'dur veyahut eksi 1'e eksi 19'dur. Tam sayı demiş pozitif falan söylememiş çünkü. Aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle tektir diye sorulmuş bize. Şimdi... P de Q'da tek sayılar olduğunu biliyoruz artık. P'nin de Q'nun da tek olduğunu biliyoruz. Bakın 5 kere tek tek yapar. 3 kere tek tek yapar. Tekle tek'in toplamı çift gelir. Dolayısıyla A seçeneği gider bize tek olan soruluyordu. P ile Q'nun toplamı. tekle tek'in toplamı daima çifttir. Bu da gitti. Bakın şurası çift. Çift sayıdan ben tek sayıyı çıkarırsam. Kesinlikle ama kesinlikle tek sayı gelecektir. Şuna bakalım. P üzeri Q. Şimdi bunlar... Ee, tam sayı dediği için negatif kuvvet falan da olabilir Dolayısıyla bu her zaman tam sayı bile olmayabilir Bu da gitti Bakın burası tek burası tek tekten tek çıkarsa çift gelir Demek ki bu da gidecek Doğru cevabımız neymiş C seçeneğinde verilmiş Sevgili gençler dördüncü sorunun cevabına C dedikten sonra devam ediyoruz Beşinci sorumuzda N doğal sayısı için 2019 N artı 2018 ifadesi tektir Bakın bu tekmiş Şimdi burası çift değil mi çift Çifti karşı yatarsam tekten çift çıktı tek kalır yani 2019 çarpı n eşittir tekmiş. Arkadaşlarım bu burada 2019 tek olduğunu biliyoruz. Tekle neyi çarparsam tek olur? Tabii ki teki. Yani n sayısının tek sayı olması gerektiğini artık öğrendik. Tekin çift kuvveti tektir. Tekin tek kuvveti de tektir. Tekle tekin toplamı çift yapar arkadaşlar. Bakın doğru. Çiftin tek kuvveti sevgili arkadaşlarım n doğal sayı olduğu için. Çiftin tek kuvveti gençler çifttir. Tekin tek kuvveti tektir çifte tekin toplamı tektir demiş bu da doğru 2018'i neyle çarparsam çarpayım çift olacak çiftin üzerine tek eklerseniz sonuç tektir ama burada çifttir demiş demek ki bu yanlış cevap 1 ve 2 olacaktı doğru cevabımız C seçeneği de verilmiştir 6. soruyla devam A ve B pozitif tam sayıları için 5A artı 4 tekmiş bakın bu çift olduğu için demek ki burası tek zaten 5A tekse A sayısı da kesinlikle ama kesinlikle tektir 5 3 çiftse demek ki burası tekmiş. 5b tekse demek ki b de kesinlikle ama kesinlikle neymiş? Tekmiş. A da b de tekken aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman çifttir diye soruluyor. Tekin tek tek kuvveti. Kis de pozitif olduğu için tektir. Tek çarpı tek de tektir. Tek artı tek eşittir çifttir. Dolayısıyla sevgili gençler bu her zaman e, çifttir diyebiliriz. Bize çift olan soruluyordu. Devam. Tekle teki topladınız çift geldi. Çiftle neyi çarparsanız çarpın sonuç çift çıkacaktır. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru 3'e bakıyorum 2 artı 1 Burası kesinlikle tektir zaten 2 artı 1 teklerin genel formatıydı hatırlarsam b artı 2'ye bakıyoruz 3 çarpı tek tek yapar Teke 2 eklerseniz yine tek gelir Tekle tekin çarpımı tek sayı yapar Çift değildir dolayısıyla 3 gitti Doğru cevabımız 1-2 O da D seçeneğinde verilmiş Sevgili arkadaşlar 112. sayfayı da bitirdik ve geçiyoruz 113'e 7. sorumuz A, B, C ve D ardışık pozitif çift tam sayıları için. Bakın bunlar hem pozitif hem ardışık hem de çift. Yani aralarında 2'şer fark var. Ve artı 2 dediğimiz ifade C'nin ta kendisidir. D'den 2 çıkarırsanız yine C'yi bulursunuz. A'ya 4 eklerseniz bakın A'ya 4 eklediniz yine C'yi buldunuz. Bakın burası C kare. Bakın yan tarafta C kare geldi. Eşittir kaçmış? 128. O halde 2 tane C kare 128 ise C kare 64'tür. Ve buradan C kaçtır? 8'in ta kendisi. A artı B artı C artı D sorulmuş. Bakın arkadaşlar ben C'yi 8 buldum. O zaman D 10'dur. Burası 6'dır. Burası da 4'tür Bunların toplamı sorulmuş. Hepsini toplarsanız 28 sonucuna ulaşırsınız. 7. sorumuzun cevabı da C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 8'de. Şimdi X 0'dan farklı çift bir doğal sayı olmak üzere. Bakın X 0'dan farklı ve çiftmiş ve doğal sayıymış yani pozitif. Bu 3 tane ifade verilmiş her zaman doğru olan soruluyor bize. Şimdi öncelikle. X'in yani çift bir doğal sayının yine çift bir doğal sayı kuvveti çifttir. Burası çift. 4 ile çarptığı için yine çifttir. Üzerine bir daha çift ekliyoruz. Çift çift çift toplarsanız çift gelir. Doğru. Çift sayının çift sayının sıfırdan farklı dediği için faktör çifttir. Çiftin üstüne çift ekledim çift geldi. Çiftin üzerine 1 eklersek tek gelir. Doğru. 2x-1 daima tektir. Tekin çift kuvveti de tektir arkadaşlar. Burası tek olmalıydı. Çift demiş, yanılmış. Gitti. 8. sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Peki, geçtim 9'a. 9. sorumuzda sevgili arkadaşlar, A, B, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere demiş ki bize 3 tane öncül verilmiş. 3 7 5'tir 4c olarak. Bu 3 tane öncülden hangileri her zaman doğrudur? Bu her zaman doğrudur soruları tehlikeli oluyor, değil mi? Yanılabilirsin buralarda. Dikkat et, dikkat et. Şimdi öncelikle 4c sayısı ne olursa olsun çifttir arkadaşlar. Ve dikkat edin c hakkında yorum yapamayız. 3a artı 7b çiftse bunların ya ikisi de çifttir ya da bunların ikisi de tektir. İkisi de çift olacaksa a çiftken b de çifttir arkadaşlar. a çiftken b de çifttir. a tekken b de tek olmak zorundadır gençler. Tamam? Şimdi 2A artı 3B çifttir. İkisi de tek olursa burası çifttir. Burası tek olur. 2 kere çift çift yapar. 3 kere tek tek yapar. Toplarsanız cevap tek gelir. Dolayısıyla bu gitti. A artı B artı A kere B tektir demiş. Bakın ikisi de ikisi de çift olma gibi bir ihtimali var. Çiftle çiftin toplamı çift. Çift kere çift çift yapar. Çiftle çifti topladığınız tek gelmez. Çift gelir gitti. Demek ki cevap yalnız 3'müş. C çiftse. A artı B artı C çifttir. Şimdi C çiftse arkadaşlar A artı B ya ikisi de tek ya da ikisi de çift demiştik. İkisini toplarsanız mutlak suretle çift gelecektir. Çift de çiftin toplamı çifttir. Demek ki üçüncü öncül doğru. Gerçekten de cevap yalnız 3 olacakmış. Doğru hesaplamışız. Dokuzuncu sorumuzun cevabına C dedikten sonra geçiyoruz onuncu sorumuza. X ve Y birer pozitif tam sayı olmak üzere. X sayısı Y ile Y artı 1'in çarpımı. Şimdi bak. Y tekse burası çifttir. Y çiftse burası tektir. Dolayısıyla tek çarpı çift veya çift çarpı tekten burası mutlak surette çift gelecektir. Yani ben neyi bulmuş oldum? X'in kesinlikle ama kesinlikle çift olması gerektiğini. Y hakkında da herhangi bir yorum yapamayacağımı gerektiğini buldum. Buna göre demiş 3 tane öncül var. Hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor. Şimdi X çift olduğu için. Şurası mutlak suretle çifttir ama Y hakkında yorum yapamıyoruz. Gitti. X çift de. 4' ile neyi çarparsam çarpayım çift gelecek çiftten çift çıkarsa sonuç çift olur tek olmaz Bu da gitti arkadaşlar 3x 2'ye çifttir demiş x çifti Burası çift 2y de çift gelecek çiftle çiftin toplamı çifttir Dolayısıyla yalnız 3 cevabı bizim için doğru cevap olacaktı doğru cevap C seçeneğinde verilmiş arkadaşlarım geçtim 11'e a b ve c birer tam sayı olmak üzere bu ifade yani 7a eksi 5 ver büyüce bir tek sayıdır Buna göre 3 tane öncül var hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş bize pekala düşünelim bakalım şimdi bu ifadenin tek sayıya eşit olması gerektiği söylenmiş eşittir tek diyelim pekala böylelikle sevgili arkadaşlarım 7a'dan 5b'yi çıkarıp c'ye böldüğümüz takdirde tek bulmamız gerektiğini anlıyoruz şimdi bu sayılar hakkında nasıl bir yorum yapılabilir buna dikkat edelim bunu düşünelim abc'nin tam sayı olduğu bilgisi verilmiş bize Böylelikle ben 7a eksi 5b'nin eşittir diyorum. C kere tek. C çarpı bir tek sayı. Şimdi burada C eğer çift olursa. Sağ taraf komple C eğer çift olursa. Şurayı düzeltelim. Çift dedik. T yazıyoruz. Burası çift olursa. Çift kere tekten burası çift gelecektir. Yani böylelikle sol tarafında çift olması gerektiğini anladık. Yani burada 7a eksi 5b. 7 ve 5 tek oldukları için. A çiftse b de çift olmak zorundadır. C çiftken A tekse B de tek olmak zorundadır. Çünkü çiftten çift çıkarsa çift kalır ve tekten tek çıkarsa tek kalır arkadaşlar. Yani bunların ya hepsi çift ya da hepsi tek. Pekala. Bu ihtimallerin yanı sıra eğer ki C sayısı tek olursa, C sayısı tek olursa tek de tekin çarpımı, şuradaki tekin çarpımı tek olacaktır. Sol tarafında tek sayı olması gerektiğini artık e, anlıyoruz. A sayısına ben çift dersem, çiftten tek çıkarsa Çiftten ancak bakalım aynen tek çıkarsa sonuç tek olacağı için tektir B. A tek olursa B çifttir. Bakın burası da tek. Şimdi tüm ihtimalleri sıraladık. Ya hepsi çift ya ikisi tek birisi çift. Ya A çift B ile C tek ya da A tek B çift C tek. Tamam çok güzel bütün ihtimalleri sıraladık. Şimdi gelin sorumuza bakalım. A artı B artı C çifttir demiş. Bakalım şunları toplarsanız hepsini çift gelir. Şu üçünü toplarsanız çift gelir Bu üçünü toplarsanız yine çift gelir Bu üçünü toplarsanız yine çift gelir Yani her halükarda çift geliyor Birinci öncül doğru güzel sorun A çift ise C tektir Bakın A'nın çift olma durumu C'ye bakıyoruz C tek olabiliyor ama çift olabiliyor Dolayısıyla A çiftken C'nin çift olma durumu varsa C tektir ifadesi her zaman doğru değildir İkinci öncül cortladı iki olanları silelim Cevabı 3 belirliyor A artı B çiftse Şimdi A artı B'nin çift olma durumu ya şu durum vardır ya da şu durum vardır. C kesinlikle çift olmalı. Bakıyoruz C tektir demiş. Yalan söylemiş. Bu da gitti. O halde doğru cevabımız yalnız 1 olacaktı arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiş. Ve devam. 12. ve son soru. A, B ve C tam sayılarmış. Olmak üzere A artı B çarpı B artı C çarpımın sonucu da neymiş? Tek sayıymış. Yani böylelikle ben A artı B'nin de tek olması gerektiğini... B artı C'nin de tek olması Gerektiğini artık biliyorum Pekala buna göre bu 3 tane ifadeden hangileri her zaman çift sayı Eşittir diye sorulmuş Şimdi öncelikle burada belirleyici olan sayı B Eğer ki ben Burada B'yi tek seçersem Burası da tek olursa Teke ne eklersem tek olur tabii ki çift Teke ne eklersem Tek olur tabii ki çift Yani arkadaşlar şöyle bir durum var A, B, C için eğer ki Sevgili arkadaşlarım B tekse Bunların ikisi çift oluyor. Veyahut şunları siliyorum şimdi. B'nin çift olma durumu var. Eğer ki B çiftse buranın tek gelmesi için A'nın tek olması lazım. Burası çiftse C'nin tek olması lazım. Ya da diğer durum neymiş? Bu çiftse diğerleri tek. Pekala. Şimdi A ile B'nin çarpımı. Çift kere tek ve tek kere çift. Her zaman çifte eşittir. Birinci öncül doğru A ile C'nin çarpımı bakın. A ile C'nin çarpımı çift olabilir. Ama tekle tekin çarpımından tek de olabilir. Her zaman çift değildir. B ile C'nin çarpımı tek kere çift çifttir. Çift kere tek çifttir. Dolayısıyla 3. öncülü de doğru. Cevabımız 1-3 olacakmış. O da D seçeneğinde verilmiş gençler. Doğru cevabımız 12. sorumuzun ve son sorumuzun doğru cevabı denizi seçeneği olacaktı. Evet. Sonraki videoda gençler bakalım nereye geçiyoruz. Basamak analizine geçiyoruz. Öğreniyorum testi olacak. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.